Hiç sesinizden güzel şeyler yapmak istediniz mi? Ses görselleyici denen bu cihazla yapabilirsiniz. Eğer nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bu videoyu iyice izleyin. Tamam mı? Merhaba ben Explotarium'dan Erik ve bu da ses görselleyici. Bu sizin ses enerjinizi çok güzel şekillere dönüştürecek. Sadece 3 farklı kısımdan oluşuyor. Bir lazer yani ışık kaynağı, her şeyi bir arada tutan bir iskelet ve bir odacık üzerinde ayna olan bir zar gibi düşünebilirsiniz. Sesiniz de titreşiyor. Bunu kullanmak için tek yapmanız gereken ışığı açmak, doğru tarafı gösterdiğinden emin olmak çünkü başkasının suratına ya da kendi suratınıza tutmamanız gerekiyor. Daha sonra duvara ya da yere doğru yönlendirmelisiniz. Ardından da tek yapmanız gereken içine şarkılar söylemek, konuşmak ya da çığlık atmak! Bu cihazı her yerde bulabileceğiniz ucuz malzemelerden yapabilirsiniz. Daha sonra başka videolarda size bunun detaylarını da anlatacağım.